Herkeste öğrenme içgüdüsü var mıdır? Şimdi e, öğretmenler ve eğitmenler, az önce dedik ya birçok meslekte e, eğitmenin eğitimi, eğiticinin eğitimi veya pedagojik, psikolojik formasyonlar zayıf. Bundan dolayı onun öğrencilerinin veya onu rol model alan kişilerin ondan bir eğitim alması, istekle eğitim alması öğrenme isteğinin olması pek de mümkün değil. Ama öğrenciler ve öğretmenler yola çıktıklarında bugün ben pek çok şey öğreteceğim. Pek çok şey öğreneceğim. Kısaca bir sosyal etkileşim içinde olacağız. Hı hı. Herkes kendi kararınca. Kimisi beden diliyle öğretir. K Kimisi sanki. bir dakika diyerek öğretebilir. Kimi bravo diyerek öğretebilir. Kısaca tepkilerimizi hür, özgür ve iyi niyetle yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Öğretmen bir öğrenciyi durduracaksa, bak oğlum merdivenlerden hızlı yürürsen kayıp düşersin. Kesinlikle. Ee, dikkat et dediğinde öğrenci ya helal olsun benim öğretmenim beni seviyor, beni düşünüyor. Öğretmen onun kişiliğine saldırırsa, hı hı. kişi de öğrenme isteği olmaz. Kesinlikle. Dediğiniz gibi amacı olmazsa, mesela beş yıl sonra nerede, kim olarak bu stüdyoda olacağım diye düşündüğünüzde sizle az önce görüştük. Mesela doktora. iki yıl, üç yıl sonra burada siz doktor aslı olarak arz endam edebilirsiniz. Hı hı. Ve öğrenme isteği böyle başlar. Kesinlikle. Ama yolunuzu kapatırsanız sizin önünüze e, negatif insanlar bir işin nasıl olmayacağını söyleyenler az önceki Yayında da diğer yayında da söylediğiniz gibi bir profesör sizi aşağılayarak derse başlarsa öğrenme isteği çok zayıf olur. Kesinlikle.